Arkadaşlar merhaba, biliyorsunuz 7256 sayılı kanunla bir vergi afı, vergi yapılandırması kanunu çıktı. Bir değişiklik yapıldı diyelim. Bu kanun kapsamında bazı vergi cezalarında af veya bir ödeme kolaylığı yapıldı diyelim. Af dersek tamamen affedildi gibi anlaşılabilir. Ancak bir ödeme kolaylığı, bir taksitlendirme seçeneği getirilmiş oldu, yapılandırma yapılmış oldu. Şimdi bunu internetten başvurmanın detaylarına bakacağız. Nasıl yapacağımızı, işlem adımlarını tek tek örnek bir başvuru yaparak da inceleyeceğiz. Öncelikle bu kanun 31 Aralık'a kadar internet üzerinden veya vergi dairesi üzerinden başvurunuzu yaparak faydalanmanızı sağlayan şartlar içeriyor. Bu kanun çerçevesinde KYK borcundan, Trafik cezalarına, SGK'ın borcundan, motorlu taşıtlar vergisine, idari para cezalarından vergilere birçok anda e, yapılandırma fırsatı tut, tut, e, bulunduruyor. Tabii biz burada benim herhangi bir vergi borcum yok. Daha önce bulunan bir şirketim vardı, onun bütün vergilerini ödeyip kapatmıştım. Ancak öğrenim kredisi taksitlerimi e, ödeyemediğim için o ödemiş borçlara girmiş olduğu bu borcun, bu borcumun e, yapılandırması için bir örnek başvuru yapacağım. Şimdi öncelikle genel bilgiler için tıkladığımda burada tip.gol.tr'de kanun hakkında bilgiler veriyor. Bu e, kanunları, kanunu iyice dikkatlice okumanızı öneririm. Hangi bir konuyu atlamamanız için. Çünkü e, malumunuz birçok kişiyi sıkıntıya sokan şeyler bu cezalar, bu yaptırımlar. Birçok yerde insanın karşısına çıkıyor. Özellikle özel sektörde kendi işinizi yapmaya çalışıyorsanız veya tabii bunların dışında vergi borcu ile... Yani yaşamak insanı rahatsız da ediyor. Birçok kişi tabii ki bu kanundan faydalanacaktır. Daha önce 2018'de çıkan kanundan da birçok kişi faydalandı. Şimdi öncelikle şöyle bir bu konudaki bilgilendirmeyileri okumanızı öneririm. Şimdi şöyle bir şey var. Bundan önce 6183... Ve 7143 sayılı kanunlarda yapılandıranlar da yeniden bu yasada faydalanabiliyorlar. Böyle de bir güzelliği var. Bunu da söylemek istedim. Ee, ve en çok da yine faydalanacak kişiler tahminimce KYK borcu olan veya öğrenim kredisi borcu olanlardır. Şimdi burada 189 numaralı hattı arayarak da yapamadığınız konularda bilgi alabilirsiniz zaten vergi dairelerindeki bu döneminde oradaki memurları da veya işte siz kendi sağlığınız için de orada bulunmanız çok doğru bir şey değil at işin aslı ancak buradan internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz Şimdi biz burada borcunuzu yapılandırmayı unutmayın diyor. Başvuru için tıklayın diyor. Buraya tıkladıktan sonra interaktif vergi dairesi sayfası açılıyor. Bu interaktif bizler ne yapacağız? Öncelikle giriş yapmamız gerekiyor. Ve burada e-devlet ile giriş yapabilirsiniz veya kendi daha önceden kullanıcı hesabınız varsa onunla giriş yapabilirsiniz. E-devlet e üzerinden giriş yapacağım. Evet arkadaşlar, Şimdi burada e, bu sayfaya giriş yaptıktan sonra borçlarınız çıkıyor. E, burada vadesi geçmiş borçlar ve vadesi gelmemiş borçlar olarak iki yani borcunuz ortaya çıkıyor. Tabii bunun dışında yani vadesi geçmiş borçların içine içerisine girdiğiniz zaman başka Vergileriniz de çıkabilir. Benim sadece öğrenim kalitesi borcum olduğu için sadece bu çıkmış oldu. Şimdi bu sayfa açıldıktan sonra yapacağımız işlem. Burada en alt sütunda 7256 sayılı kanun kapsamında işlemleri diyor. Burada başvuru formu diyor 7256. Daha önceden başvurunuz varsa da buradan takip edebiliyorsunuz. Evet bu sayfada bulunan yapılandırma işlemlerine Tıkladığımız zaman başvuru formu diye bir seçenek var. Buraya tıklıyoruz ve bu sayfa açılıyor. Bu sayfada ne var arkadaşlar? Öncelikle ne kadar borcunuzun olduğu burada kendi otomatik olarak çıkıyor. Ve bir de tablo 2 var. Burada da e eklenmemiş bir borç olduğunu düşünüyorsanız onu buradan ekletebiliyorsunuz. Biz öncelikle buradaki açıklamaları okumanızı öneriyoruz. Herhangi bir atlama yapmamanız için... Buradaki e, ayrıntıları iyice okursanız sonradan sıkıntı çıkmaması için önemli olacaktır. Tablo 1 dediği yer aslında şurası burada gördüğünüz gibi bir vergi dairesi ve ne kadar borcunuzun olduğu görünüyor. Tablo 2 dediği yerde ise aslında e, bir borcunuz Burada yukarıda tablo 1'de görünmediyse buraya ekleyebiliyorsunuz bilgilerinizle. Gördüğünüz gibi satır ekle diyor burada. Bu tablo 1'de çıkmamış borcunuzu buraya ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra tabi e, TC kimlik numaranız, adınız ve kaç taksitle ödemeyi düşünüyorsanız onu bu bölümde işaretliyorsunuz. Yazıyla da yazıyorsunuz, tabi cep telefonunuzu ve buradaki maddeleri de dolduruyorsunuz. Burada ne diyor, yani 2 sene önce 2018'de yapılan 7143 sayılı kanun kapsamında borcunuz yapılandırmanız varsa, onun bu kapsama alınmasını istiyorsanız işaretleyebilirsiniz burayı. Bizim öyle bir borcumuz olmadığı için ben işaretlemiyorum. İkinci sayfada da, ikinci ıı, şıkta da bu kanunun yayınlandığı tarih itibariyle yargı kararları ile kesinleştiği halde tarafıma tebliğat yapılmayan veya bu kanunun yayınlandığı tarihte başvuru süresinin son gününe kadar tarafıma tebliğatı yapılan vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, danıştay kararına göre vergi ceza ihbarnamesine konu borçlarımın vade tarihinin bu kanunun yayın tarihi olacağını kabul ediyorum diyor. Ve Burada Açıklamalar bölümü var. Açıklamaları da okuyup ayrıntılı bir şekilde daha sonra açıklamalar okumuşturuna tıklamanız gerekiyor. Tabi burada arkadaşlar bu şutunda sayfanın altındaki açıklamalarda çok önemli şeyler yazıyor. Aslında 7252 sayılı kanunun ikinci maddesi kapsamında yapılan yapılandırma değişikliğini okuduğunuzda da bunu görebilirsiniz. Ancak burada da tekrardan uyarmış, kanuna göre denilmesi gereken taksitlerin ilk ikisini süresinde ve tam ödememem, ödemem koşuluyla diyor. Yani burada bir aksar yaparsanız bu kanundan faydalanamadığınız anlamına geliyor, faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Burası da önemli, buraya da dikkat etmenizi öneririm. Evet arkadaşlar, tüm işlemleri yaptıktan sonra... Açıklamaları okudum, kabul ediyorum bölümünü tıklayarak başvurunuzu yapıyorsunuz. Tıkladık. Gördüğünüz gibi telefon numarasına girmediğim ortaya çıktı. Telefon da girdikten sonra tekrardan tıklıyorum. Evet, başvurumuzu yaptıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor. Başvurularım alanından kontrol edebileceğimizi bildiriyor arkadaşlar. Tamam diyoruz ve şu anda sistemde bekleyen bir yapılandırmamız var. İşlemimiz devam ediyor. Bu kapsamda başvurumuz olumlu sonuçlanırsa bize dan bilgi verilmiş olacak. Başvuru formu diyor gördüğünüz gibi burada. Başka boşluğ varsa tekrardan gidip hepsi için tek tek yeniden başvuruda bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.